Yamaçtaki budalar Longmen mağaralarından bize bakıyor. Bu gördüğünüz antik başkent Luoyang'a kadar uzanan Yi Nehri. Longmen mağaraları Çin'deki en büyük mağaralardan biridir. Burada gördüğünüz büyük buda heykeli, tank hanedanlığı sırasında 7. yüzyılda yapılmış. 400 sene boyunca 100 binden fazla Budist heykelin oyulduğu alandaki en eski mağara, 494 yılında Kuzey Wei Hanedanlığı zamanında yapılmış. da heykellerinin etrafında görülebilecek yazıtlarda heykellerin neden yapıldığı anlatılmış. Önceleri bireyler için yapılan heykeller zamanla devlet tarafından üstlenilmiş. Bu oturan Buda heykeli Kuzey Wei Hanedanlığı'nın 7. imparatoru olan Shuan tarafından yaptırılmış. Ve heykel babası Shiaven'e benzetilmiş. Budizm Kuzey Wei Hanedanlığı'nın resmi diniydi ve imparator Buda'nın bir reenkarnasyonu olarak kabul edilirdi. 6. yüzyılda hanedanlık sona erdikten sonra Teng Hanedanlığı'na kadar bölgede yeni bir şey yapılmadı. Feng Shianshi Mağarası 675 yılında Teng Hanedanlığı'nın 3. İmparatoru Gaozong tarafından yaptırıldı. Ana salondaki Bayrokana Buda heykeli 17 metre yüksekliğindedir ve İmparatoriçe Vuzetia'nın bağışlarıyla bitirilmiştir. Ana heykelin etrafında Bodhisattva'ların ve diğer Budist müritlerin heykellerine rastlamak mümkün. Bunlar, Tenk Hanedanlığı zamanında yapılan Budist sanatına verilebilecek en iyi örneklerdendir. Mağaraların %60'lık bir bölümü Tenk Hanedanlığı zamanında yapılmıştır. Banfo mağarası, aralarında 10 cm'den küçük olanların da bulunduğu binlerce oyma buda heykeline ev sahipliği yapar ve ismi de buradan gelmektedir. 1500 yıl boyunca gizli kalan bu mağara, 20. yüzyıldaki keşfinin ardından yağmalanmış. Bölgedeki doğal faktörler son zamanlarda heykelleri aşındırarak bir problem haline gelmeye başlamış. Kayalardaki aralıklar yüzünden, çatlaklardan mağaralara su giriyor. Karşılaşılan sorunlar, sürekli yapılan restorasyonlarda kullanılan malzemelerin de yeteri kadar dayanıklı olmaması ve de kısa süre sonra bozulması ile birlikte ne yazık ki artıyor. Bugün Budist sanatı için bu çok önemli bölge, Çin, Japonya ve UNESCO'nun da katkılarıyla koruma altına alınmıştır.